Diyelim ki, elimizde bir abc açısı var, bu şekilde görünüyor olsun, yani kesişme noktası b olsun, a noktası burada, c noktası ise şurada. Ve diyelim ki, dba isimli başka bir açımız daha var. O da bu şekilde görünüyor ve kesişme noktası yine b. Burası d noktası olarak belirlediğimiz yer. dba açısının ölçüsünün 40 derece olduğunu varsayıyoruz. Yani burada gördüğünüz açının ölçüsü 40 derece. ABC açısının ölçüsünün ise 50 derece olduğunu varsayıyoruz. Burada birkaç ilginç nokta var. Birincisi bu iki açının aynı kenarı paylaşması. Eğer bunları ışın olarak ele alırsanız, doğru veya doğru parçası da olabilirler. Eğer bunları ışın olarak ele alırsanız, ikisi de BA ışınını paylaşıyor olurlar. Burada olduğu gibi bir kenara ortak olan açılara komşu açı deniliyor. Bunlar komşu açı. Burada bir başka ilginç olay şudur. DBA açısının ölçüsünün 40 derece olduğunu biliyoruz. ABC açısının ölçüsü de 50 derece. Eğer burada açı ölçer kullanırsak, DBC açısının ölçüsünü tahmin edebiliriz. Burada açı ölçer kullandığımızı öngörürsek ve çizimimizde gösterirsek, Hızlıca çizeyim şuraya ki daha rahat kavrayalım. Şüphesiz bu açının ölçümü 50 derece, bu açının ölçümü ise 40 derece. dbc açısının ölçümü ise 40 derece ve 50 derecenin toplamı. Bu durumda dbc açısının ölçüsü 90 derecedir ve 90 derecenin özel bir açı olduğunu biliyoruz. Bu bir dik açıdır. Ve bu arada toplamı 90 derece olan iki açı içinde kullanılan bir terim var. Tümler açı. DBA açısı ve ABC açısı tümler açılardır, çünkü ölçülerin toplamı 90 derece. Yani DBA açısı, DBA açısı artı ABC açısı 90 dereceye eşit. Ve birlikte bir dik açı oluşturuyorlar. İki ışın, iki doğru veya iki doğru parçası dik bir açıyla birbirlerini keserlerse, oluşan açıya dik açı denir dbc açısının ölçümünün 90 derece olduğunu bildiğimizden veya dbc'nin bir dik açı olduğunu bildiğimizden, db doğrusunun bc doğrusuna dik olduğunu söyleyebiliriz. Dik açı için kullanılan bu sembolü kullanabiliriz. Tüm bunlar db ve bc'nin 90 derecelik bir açı oluşturmalarından kaynaklanıyor. İki açının toplamından farklı bir şeyi, farklı bir derece elde ettiğimiz durumlarda başka terimler de var. Diyelim ki burada bir açı var. Biz bu açıya XYZ açısı diyelim. XYZ açısının ölçümünün 60 derece olduğunu varsayıyoruz. Bir başka açı ise MNO açısı. MNO açısının ölçümünün de 120 derece olduğunu varsayıyoruz. Bu iki açıyı toplarsak MNO artı XYZ eşittir 120 derece artı 60 derece eşittir 180 derece oluyor. Yani bu iki açıyı topladığımızda yarım kürenin bir yarım kürenin yay uzunluğunu elde ediyoruz. Ve iki açının ölçümlerinin toplamı 180 derece olduğunda bunlara bütünler açı denir. Bütünler açılar denir. Hatırlaması biraz zor olabilir. İki açının toplamı 90 derece olduğunda bunlar tümler açılardır. İki açının toplamı 180 derece olduğunda ise bunlar bütünler açılardır. Bunlara birer harf vermem lazım. Diyelim ki bir ABC açısı, bir de DBA açısı var. Elimizde iki tümler açı, iki komşu açı olduğunu varsayalım. Yani komşu bir kenara sahipler. Böyle bir açımız var ve başka bir açımız daha var. ABC açısının ölçümü 50 derece, DBA'nınki ise 130 derece. DBA ve ABC açılarının toplamı ne olacak? 180 derece olacak değil mi? 130 artı 50 eşittir 180 derece. Yani bunlar bütünler açılar. DBA açısı ve ABC açısı bütünler açılar. Açı ölçülerinin toplamı 180 derece. Ama bunlar aynı zamanda komşu açılar. Bütünler ve komşu açılar olduklarından geniş olan açıya bakarsak, yani dbc açısına, bu aslında düz bir doğru olacaktır. Buna düz açı diyoruz. Düz açı. Evet, Size bir sürü terimi açıkladıktan sonra artık birkaç şeyi ispatlayabiliriz. Tekrarlamak gerekirse toplamı 90 derece olan açılar tümler açılardır. Eğer bunlar aynı zamanda komşu açılarsa birlikte bir dik açı oluştururlar. Dik bir açının iki kenarı da birbirine diktir. Toplamı 180 derece olan açılarsa bütünler açılardır. Eğer bunlar aynı zamanda komşu açılarsa birlikte bir düz açı oluştururlar. Veya şöyle diyebiliriz, eğer iki açı bir düz açı oluşturuyorsa, açılardan biri diğerini bütünler. Toplamları 180 derece olur.